Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün sayfa 119'dan devam ediyoruz. Efali ibad konusu. Efalül ibadi bi'ilmillahi ve gazaihi ve kaderihi. Kulların fiilleri, Allah'ın bilgisi e, ve kazası ve kaderi dahilinde gerçekleşir diyor. Ve yiye o, ey efalül ibadi yani kulların fiilleri yani hiye efa al-libada gidiyor demek istiyor. Kulluha. Hepsi. Ey cemi'uha. Yani bütün fiilleri. insanların bütün fiilleri. Min khayriha ve şerriha. Ee, yani bu iyilik de olabilir, kötülük de olabilir. Hepsi. Ve imkânet mekâsibel lehum. Yani onların kesbettikleri, elde ettikleri şeyleri, fiilleri olsa bile bir meşi etihi Allah'ın dilemesiyle, ey bir iradeti, yani iradesiyle gerçekleşir. Ve ilmihi, Allah'ın ilmiyle gerçekleşir. Ey bir tealluk ilmi, yani bilgisine ilişkin, bilgisiyle ilişkili olarak, yani bilgisine göre gerçekleşir. Ve kazâhi ve kadrihi, kazasına ve kaderine göre. Ey ala vifk-ı hükmihi, yani Allah, Allah'ın hükmüne göre, yani daha önce de dediğim gibi işin özüne baktığımız zaman aslında belirlenen yasaları burada ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ve tıpkı kadri takdirihi, yani belirlediği şey neyse Allah'ın koyduğu ölçüler neyse ona göre gerçekleşir. فَهُوَى muridun o dileyendir. lima يُسَمِّهِ şerran yani şer olarak isimlendirdiği şey, min kufrin ve masiyetin, yani bunları dileyendir. <gülüyor> kemehu ve muridun min khayri, min imanin ve taatin yani iman ve taat şeklinde olan iyiliği dilediği gibi kötülüğü de dileyendir. ve taatü kulluha bütün taatler, bütün iyilikler, ey cinsuha, yani iyilik cinsinden olan her şeyi ve tüm şamil yani bütün fetleriyle kapsayan li vacibiha ve nedbiha dan vacip fi şey olsun e, isterse bu ve nedbiha, mendub dediğimiz türden bir fiil olsun bunların hepsini kapsar kanet ma kânet. yani olan el qalileten ev kesireten ister az ister çok olsun eee vacibetun vaciptir. Ey sabittetun yani gerçekleşir. Bir emrillah Taala, allah Teala'nın Teala emriyle gerçekleşir. Ey bir ikamet fil cümle yani, yani cümleten onun e, verdiği imkanı <gülüyor> allah Hocam metni indirebilir misin? Evet. allah Teala şöyle buyuruyor. Yani allah ve ad-diyullaha ve ad-diyul rasule Yani Allah'a ve elçisine itaat edin. Ve muhabbetihi yani bu Allah'ın emrettiği şey, Allah'ın bunda hoşnutluğu vardır, Sevgisi vardır, muhabbeti vardır. Li Allah Teala'nın Teala şu sözüne binaen fe inna Allah Allah muttakileri sever. Allah yuhibbul Allah müslimleri de sever. Ve Allah ahlâken temizlenenleri sever. Ve bi'ıdâihim. Yine Allah'ın emrettiği şey rızasıyla gerçekleşir. Yani Allah bundan yana tavır koymaktadır. İnsandan bunu beklemektedir. Kavli Teala fi hakkı mü'minler hakkında söylediği gibi söylediğine binaen radıyallahu anhum Allah onlardan razıdır. Ve ilmihi ilmine ilmiyle gerçekleştir. Bey bi taalluqi ilmi Yani bu fiiller şahit alemine yani bu şu an var olan aleme çıkmazdan önce ondan önceki ilmiyle ilişkili olarak çıkar ve tahakkahu lahiqan fi Bunlar yani varlık aleminde ee, varlık aleminde nasıl gerçekleşir? Buna buna ilişkin yani bunun buna uygun, buna ilişkili olarak e, ortaya çıkar. Ve meşiyetiği dilemesiyle ortaya çıkar. Ey bir iradesi Allah'ın iradesiyle ortaya çıkar. Ee, hızlı gidiyorsan uyarın arkadaşlar. Ve kabaihi kazasıyla ortaya çıkar. Ey hükmü, kazası hükmü demektir. Kaza yani gerçekleşmesi anlamında ve takdirhi va lan belirlemesiyle gerçekleşir. Ey min miktarın akterehu evah. <gülüyor> Anlarsınız. Ev evet, ilk önce Allah'ın belirlediği bir ölçü vardır. Ona göre. Ve كتبه في لوح محفوظ. Bu bunu lehif mahfuz'a yazar ve harrehu eee bu şekilde belirlemiş olur. Ve azharahu fi alemin kendi, yani varlık aleminde bunu ortaya çıkarır. Ve kararahu seni sen üçüncü kez belirlemiş olur. Tümme yüczihi tezeen wa fiyen fi alemin ukba rabiy. Dördüncü olarak da e, dar ukba da yani ahirette. E, hak edilen caz, karşılık neyse ona göre karşılığını verir. Ve'l yani bütün günahlar, kötülükler, eysalihuha ve kebiruha bütün kötülükler, günahlar bilimi ve kadâihi ve takdirihi ve meşîatihi Allah'ın ilmi, kazası, takdiri ve dilemesiyle gerçekleşir. İz la lem yuritha şayet Allah irade etmemiş olsaydık bunları lema vaka. Bunlar ortaya çıkmaz. La bir muhabbeti, yani Allah kütlü sevmez. Evet bunların yasalarını belirlemiştir, çıkmasına izin vermiştir ama bunda Allah'ın şeyi yoktur. Senin muhabbeti yoktur. Eyli kavli taala Allah Teala'nın şu sözüne binaen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 وَلَيَنَّ الْكُفْرَةَ Çünkü küfür yücibul maktah <الْنَقْتَة> yani iğrenmeyi gerek çünkü yani, kötü bir şey اَلَّذِهُ وَاَشَتُ الْغَضَةُ <عَضَرًا> ki e, bu e, ne diyelim en şiddetli kazabül gerektiren şey وَهُوَ يُنَافِئِ اِذَا Rabbi e, yani bu allah Teala'nın rızasına münafi olan ona karşı olan, onu olumsuzlayan bir şeydir ki, el-mutealliqı bil-imani ve husdün edem. Yani imanla ilişkili e, olan, işte güzel edeple ilişkili olan, ki Allah bunlardan hoşnut olur. Buna e, karşı bir şeydir. E, bunu olumsuzlayan bir şeydir. Dolayısıyla en büyük öfkeyi getirir. Vela diyen deyi, Allah bunları da emretmez, emri değildir. Aleykümullah. Allah teala, Allah teala nasıl sözüne binaan? İnna Allah la bil fashai. Allah pisliği emretmez, kötülüğü emretmez. Ve kavli teala yine şu ayet kelime, Cuma uddalarda bulunan ayet, İnna Allah yamulu bil ad ve ihsan ve itaizil qulba. Allah adaleti bir üçe en iyi şekilde yapmayı ve akrabayı gözetme emreder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِي وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ Yani pislikten, kötülükten ve azgınlıktan da e, nehy eder. Bunlar yasaklar. Evet, وَالنَّهْيُّ دُقْبُ الْأَمْرِ Yani yasaklaması kendinin dutlu demek. فَلَا يُتَسَوَّرُوا اَنْ يَقُونَ bil بِالْأَمْرِ Dolayısıyla münketçinin onun emli olması düşünülen ve o'u kavlu ve'l-ma'ruf an-selafî bu şereften ıı, gelen bilinen bir sözdür bilinen bir görüştür. Fakat ittifak bu ala şu konuda da ittifak etmiştir selef alimleri cevazi isnad kulli lihi subhânehu cümletü yani bütüncül olarak bir bütün olarak ıı, bütün şeylerin eee ıı, her şeyin yaratılmasının Allah'a isna edilmesinin mümkün olduğu konusunda alimler, selef alimleri ifat etmişler. Dolayısıyla şöyle denebilir. Demi'ul kainat muradetun lillah. Yani bütün var olanlar Allah'ın iradesiyle var olmuştur. Ve minhum ve minhum men mena men yani bunu onlardan bunu detaylı bir şekilde söylenmesini yasaklayan yani bunu söylemeyin şeklinde söyleyenler de olmuş yani fakale şöyle ifade edenler la yuqa şöyle denmez yuridu'l yani Allah inkarcılığı zulmü günahkarlığı diliyor emmez ede bender. kuf kufru ve li kufra. Çünkü bu ne yapar? Yanıltır insanı. Yani yani insanı yanıltan bir şeyi vardır Ve riayet el ede subhanallah. Yani edeben yani bu kötülük yani hiçbir şekilde her şeyden münezzeh olan Allah'la birlikte zikredilmez. Buna diayet edilir. ilim genemeğidir. Kema yuqal Şöyle dendiği gibi. Halakal eşya. Yani bütün varlıkları Allah yaratmıştır, denebilir. Vela yukalü. Fakat şöyle demez. Halikul adurati. Yani pislikleri yaratandır. Denmez. Yani edebe sığmaz. Evet bunların ee, yani Allah'ın iradesiyle ortaya çıkan yaratılan şeylerdir ama edeben bunlar söylenmez Diğer sayfaya geçelim. Summa ila. Sonra bil ki enne şarihan yani şarih dedi fukahalar şer, şerh eden bir alim halle ibaretel imami yani imamın ibaresini şöyle çözümledi. Ala şu şekilde enne taati ve maasi naf'u lani li ah -lani. yani Allah Teala'nın yarattığı iki cins şeydir işte iyilikler kötülükler ve en kavluhu vacibatu bu işte daha önce şu siyah yerler var ya olalar bu teklemli eee bunlar anlatı tuvatu kulluha vacibatu diyor ya bi emrillah ta'ala Şimdi buradaki vacibetin sözü haberum akanet. Makanetin neydir? E, haberidir. Makanetler de geçiyordu. Daha öncesinde geçiyordu. Evet. Wahwa e, khilafut vahiri. Yani bu zahirin e, hilafına aksine olan bir şeydir. Ma'nehu. Bununla birlikte yezmuhu minhu. Bundan şu gerekir, adem beyani beyâni makânet mendûbeten'' Yani mendup olanın e, açıklanmasının olmaması gerekir. Yani bu makânet vacibetun ifade etmektir. fel Yani bu şarihin, bir fıkıh-ı ekber görüşünün burada. fel e, Doğrusu e, makararına bizim e, açıkladığımız gibidir. Va ala umumi man al emri Yani bu emir manasının umumiyeti, genelliği de bizim ifade ettiğimiz harram. söyledi? Şimdi ben şurada not almıştım. Şimdi, takrir, harrara kullanıyorsa delilleri çelişmez şekilde ifade etmek tahrir de gereksiz ayrıntılardan arındırarak bir hususu. Açıklama. O ayrıntıyı de vermiş olayım. Vel mes'eletu mevsutatun fil vasiyeti. Şimdi bu konu vasiyede yani İmam Azam'a nispet edilen diğer bir risale, Orada geniş bir şekilde ele alınmıştır. Hayfukale şöyle diyor orada İmam Nukirru bi ennem amale seraset. Yani insanın işte ihtiyarı İradeli fiilleri kaç tanedir? Üç tanedir. Farigatı. Birincisi fariza. Ey i̇tikaden ve Hem itikat hem amel olan fariza. Ev amelen la itikaden. Yani e, ameli bir fariza ama itikadi bir fariz, farz olmayı gerektirmiyor. Li yeşmülel vacibe. Yani li yeşmülel vacib. Yani, vacib kavramı bütün bunları kapsasın diye. Ve faziletun, ikincisi fazilet. Yani üçüncü tür eylem, pardon ikinci tür eylem, fazilet. Ey sünnetin, ev ustahabbetun ev nafidetun. Bunlar da nelerdir? Sünnettir, müstahaptır ve nafidetir. Ve masiyetun, e, işte günah, ey haram, burada da haramdır. Ev mekrum veya işte mekrum fel fariide bi amrillahi taala ve mesiyeti ve muhabbeti ve rızası ve kadari takdiri yani farz olan Allah'ın emriyle dilemesiyle e, muhabbetiyle rızası kazası ve takdiriyle olan bir ve iradeti ve tevfikihinin ve başarıya ulaştırmasıyla olur ve taklihi yaratmasıyla olur ey halqifini yaratması bifqah o belirli bir hükme göre o fiili yaratması da olur. Fevva tefsiru lima kablo. Bu işte öncesini açıklayan bir şeydir. Ve amma kavluhu ve hükmu ve 'nuhu ve Bu görüşlere, bu cümlelere, bu kelimelere, bu ifadelere gelince tazhil <gülüyor> ibareti Burada ibaret açıkça anlaşılan huve teferruqatu beynel meşiyeti ve irade yani baktığımız zaman metnin şeyine, yani irade ile meşiyet arasında bir ayrım yapıldığı görülüyor. fel meşiyetu özeliyetin fil mertebeti şuhudiyet yani şuhudiyet dedi, şahitlik, şahitlik dedi, yani yaratıl öyle anlaşılıyor metnin gelişinden yaratılmazdan önceki e, durum, mertebe orada işte, ezelidir. irade ise ta'lukuha bil fi fihaletin vücudiyeti. Bunu ne ifade eder? Varlık halinde fiille ilişkisi itibariyle iradeyi kullanıyor. Yani ezel, meşiyetle de işte bu varlık öncesi durumdaki e, çerçeveyi ifade ediyor. Yani kim o, tek, o, tek, o bir şahit. فَذَا سَنَحَ لِي فِي هَذَا ya yani bu bağlamda, bu, bu durum bize şunu sağlıyor ve aklımıza getiriyor. Vallahu Taala عَلَمُ بِمْ مَرَامِ Yani burada imamın kastettiği şey, tamam herkes yorum yapıyor ama burada imanın maksadı nedir, amacı nedir, onu en yallah bilir. diyor. وَكَذَا الْحُكْمُ Bugün Yavharu ennu müstaddukun. Yani burada ortaya çıkıyor ki bunun düzeltilmiş bir ibare olduğu görülüyor. yani çünkü imma en yurada bir hükmul ezeliyu. Yani ezeli yani bu ezeli hükümle ilad edilirse nedir bu? Fehu bir manel kada evvel. Yani ilk gerçekleşmiştir, ilk kazadır. En yuradu birin enbu kenviyu veya kevni oluşla fi alemi zuhuri halidi eee ne diyelim atladım ben ya eee ev yurad bih el aml kevni fi alemi zuhuri el halqiyye yani bu varlığın ortaya çıktığı yaratıldığı alemde oluş şeklinde bir eee emrin oluşu e, irade ediliyor ise yani bu anlamdaki e, emir sözü daha önce geçmişti. Allahumme illa en yani burada şunu söylemek gerekir. Yukkalu innevuma bu ikisi e, bu ikisiyle ifade edilmek istedir. Fettehkidi ve teyidi fil medna. Yani ifadeyi kullan cümleyi e, tehkit etmek, vurgulamak ve teyit etmek. Teyit etmek için sonra قولü sonra şu sözüne görüşüne gelince vel fadiletu leyset bi emrillah yani fazilet dediği şey Allah'ın emriyle olan şey değildir. eee ey bil emri el mudi kat'an avva yani kati ve zan anlamda vacipli gerektiren bir emr de değildir. ve illa yani yani öteki durumda Teyye dahil etin fi delikel en bil mukta istihsan yani bu gerekli bir şey olmasa anlam ya yani istihsanın söylenen bir söz. O keda mendericin fi kavlihi yani bu o sözünün içerisinde dahil edilmiş yani onun içerisinde dercedilmiş bir şeydir. Boylekin bir meşiyeti ve mümuhabbeti ve rızağı ve kudayi ve takdiri ve توفيقi ve tahliğihi ve iradeti ve hükmü ve ilmi ve kitabati bu süreçte ilme muhabbeti rızası kazası takdiri başarıyı ulaştırması yaratması iradesi hükmü ilmi levh-i mahfuz'a yazması fenu'minu bil levh-i mahfuz'a iman ediyoruz kalemi kaleme iman ediyoruz bi cem'i ma fihi katrukma ee, ve e, bütün onunla yazılan bütün şeylere iman ediyoruz. وَالْمَعْسِيَتُمْ Masiyete gelince لَيْسَتْ بِا اَمْنِ Bu Allah'ın emriyle gerçekleşen bir şey değildir. وَلَكِمْ بِالْمَشِيَتِهِ Allah'ın dilemesiyle gerçekleşen bir şeydir. bi بِالْمُعَبْبَدِ Allah'ın bunda e, muhabbet yoktur. Bir kadâhi kazâsıyla gerçekleşen, bir dahi boşluğunda gerçekleşen o bir takdiri ve tehvîgihi, yani beri ama başarıya ulaştırmadı. Niye? Çünkü o neyi tercih ediyor? Allah'ın sevmediği bir şeyi tercih ediyor. Dolayısıyla Allah'ın da sözü var, sevmediği bir şeyi tercih edilirse onda kişiyi doğruya hayra ulaştırmaz. Ve bir kıldanıhi yani Allah ondan uzaklaşmasıyla, ona yüz çevrilmesiyle gerçekleşir. Bu imli imli gerçekleşir ve kitabeti fil lohil mahfuzi, devi mahfuzdan yazdığı şekilde gerçekleşir. İnter. Şahin sözü burada bitti. Vema ma zekarhu İbnul Huma mi fil müsaieratı. Şimdi numan bu şayeli isim hususa göre nedir o min şu da mayedullu ala ja'l al-irade min cinsir huda ve muhakkiki li'l meşiyeti li diyor ki yani burada yani irade, irade bir anlamda bir nevi rıza, işte muhabbet şeklinde kılındığı dair bir delil var. Yani meşiyet için değil, irade için. E, limar uyan, ondan nakledildiği üzere. Yani burada bir etimolojik tahlil yapıyor. E, nedir o limet edilen şey? Menkale. Evet Harun buradasın değil mi? Harun ayrılır. Hayır, hocam sesiniz gelmiyor tam net Mustafa hocam. Bir sıkıntı mı var acaba? Metnin aşağı. Evet hocam. Gelmiyor mu hiç? Hocam Yok, sesiniz... sesiniz. Bana geliyor hocam sesiniz. Sadece sonda bir kesim bol... oldu. Hocam son bir dakikadır var. Bir buçuk dakikadır. Önem. Neyi duyuyorlar? Son... Şu müsaireyle ilgili söylediğim yeri duydunuz mu? Orayı ben duymadım hocam. Neyse bir daha söyleyeyim. Diyor ki bak e, İbn Humam müsayerede zikri gelince min şu enne nuqile an Hanife'te geliyor değil mi şu anda? Evet hocam şimdi geliyor. Evet hocam. Bak, Ebu Hanife'den nakledilmiştir. Mayedullu ala calil idareti iradeti. Yani e, iradenin kılınmasına delalet eden anlamda bir söz Neyi e, ne kılınıyor min cinsrı davel muhabbet yani e, yani bir nevi rıza muhabbet lemeşiyet beşiyet anlamında değil böyle bir şey naklediliyor diyor. Dimaruriyanhu nakledildiğine üzere, divayet edildiğine üzere örnek vermiş. mesela bu fiil bir konudaki şey. Men kale limra diye adam biri tersa yani eşine şöyle diyebilir. Si tu talaq. Yani ben seni boşamak istiyorum. Şahecün. Ve ana va buna niyet ederse tulikat. Kadın boş olur. Ve لو قال اردته او احببته او رضيت به yani irade ediyorum. Yani böyle boşuma gidiyordu. Böyle bir rıza diyor. Böyle şey yapıyor. La يَقَوْا ala تَفَرُّقَ تَعَزِي sıfatı فِي الْإِبَادِ Yani bunlar, yani anladığım kadarıyla böyle bir ayrılmayı gerektirmez. Kullardaki bu sıfatların ayrılmasını gerektirmez. Bir şey söylüyor yani. Şahe kökünü kullanırsa, boş olur diyor. Ama erazı kökünü kullanırsa olmaz gibi bir şey söylüyor. Anladığım kadarıyla. Evet, fele ise kema kale yani şöyle dediği gibi değildir innehu muhalifun evet biri bir şey mi söylüyor arkadaşlar? Evet. hayır hocam ha, yani konuşmadığınız zaman mikrofonları kapatırsanız sesim bazen geri geliyor bana kema kale şöyle dediği gibi değildir innehu muhalifun lima aleyhi ekfer ehl sünnet ehl Sünnet'in çoğunluğunun e, muhalifin yani ehl Sünnet'in çoğunluğunun olduğu görüşe muhaliftir dediği gibi değildir yani. وَقَتَّبَتْ عَنْهُ yani ondan sabit olan şey işte aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamber'den e, sabit olan ma اَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ min قَوْرِهِ yani şu Söz üzerinde şerif uleması icba etmiştir. Mâ Allah'ın Allah dilediği olur. Ve mâ lem lem yekun. Allah'ın dilemediği olmaz. Ve qâd hâlefet el-mûteziletü fî hâzeynil asveyni. bu iki ilkeye bu iki asla e, muhalefet etmektedir. Karşı durmaktadır. Fe İradet Allah'ılı Şerri, yani Allah'ın e, Şerri, kötülüğü dilemediğini vardı, yani Şerri, kötülüğü dilediğini kabul etmezler. Müstedilliğine şunu delil getirerek alazamin bu ittalarında, şu Allah Teala'nın şu sözünü delil getirdiler. Ama Allahu yuridu zulmeli ibadet. Allah kullar için e, zulüm istemez. Yuridu kökü. Ve enne şu la shu'un ve la yarbadi ibadi kufra. Yani rızayda da bir nevi irade gibi değerlendiriyorlar. Allah kulları için inkarı küfrü bundan hoşnut olmaz. Ve enne şu la ya'muru bil fahsayi. Allah pisliği, kötülüğü emretmez. Allahu la yuhibbul fesada. Allah bozgunculuğu sevmez. Ve hada minhu. Yani onlar yani onların bu görüşleri binaen ala şuna, şuna binaendir telazumin irade ve muhabbet ve rıddâ vel emrîndir yani onlara göre irade deyince irade hem muhabbeti yani irade ediyorsan bir şey o sevgiyi de rızayı da emretmeyi de gerektir. yani irade ediyorsan bunlar hepsi birlikte olur bak birinizin irade ikiniz de rıza, üçüncü de emir Görüntüsünde muhabbet var. İrade diyorsanız böyle bir şey. Şimdi siz Allah kötülüğü irade ediyor Derseniz diye düşündüm. o zaman Allah kötülüğü de seviyor, kötülüğü de bir anlam çıkar. Gibi bir itirazları var. Ve diyorlar ki: "Bunu, Subhanahu her şeyden minazol Allah arada min al kafir iman. Allah kafirden iman etmesini ister. Lel kufre." inkarı istemez. Ve min el asi da itaat. İyilik yapmasını, taat istemesini ister. Vel maasiyete kötülüğü istemez. Zamen min yine onlardan iddia ediyorlar ki enne iradatal qabih qabih. Yani kötü e, kaba bir şey istemek kötüdür, o da kötüdür. Yani kötülüğü istemek, kötülüğü irade etmek kötüdür. Fe'inde onlara göre yekûn ekferullâ yekû min ef'al ibad alâ hilâfi irâdetillâhü subhânehu ta'l-ı yani baktığımız zaman insanların, bunların birçok fiili Allah-u Teala'nın iradesinin hilafına buna ait bir şekilde gerçekleşmiyor. Ee, görüşlerini bu şekilde aktıyor. Şimdi bunu betlilecek. Diyor ki: Aliu Karıga, ve katdellat alayatul ala Yani Allah Teala şu söyledi, şu ayetleri Aslında onların burada savundukları görüşün tamamen ilafını ve bu ayetler ayen beyan açık. Çıkıyor. Yani onların görüşleri bu ayetlerle çelişmektedir. Hangi ayetler? Şunlar. Femen yuridillâhu en yehdiyehu. Allah kim, Allah kim'i hidayete erdirmek ister ise Yaşrah sadrahu lihisten. Yani onun gönlünü, kalbini İslam'a açar. Geliyor değil mi sesim arkadaşlar? Evet hocam geliyor sesiniz. Gelmeden önce bir teklif verin de ona göre e, dalıp gitmeyeyim ya. Yani. Yok hocam şu an gayet iyi internetiniz. Tamam, eyvallah. Wa man yurid en yubillahu Allah da kimi saptırmak ister ise irade eder ise yec al saklawu bayikan onun göğsünü böyle daralttıkça daraltır. Bir ağırlık çöktür. Va kavlihi yine şu ayet kelime. En lo ysha Allahu şayet Allah dileseydi nehda nasa cemiyaa bütün insanlar hidayet ulaştır. Vela ushitna şayet dileseydik le kulle nefsin hudaa. Yani biz bütün her bir insana hidayetimizi verirdik. Vma Ve tshaoun illa en ysha Allahu Allah dilemedik, cesed dilemesin. Vravel Beyhaqi Beyhaqi diye adı ki bir senedine bir senedile bilir. Anla Nabi sallallahu aleyhi ve selleme Hazık Hazık Beygamır, "Kaldı abi Allah razı olsun, Hazreti Abu Bekir e dedi ki, "Lew arad Allah, yani Allah günah işlenmesini dilemeseydi. Tamam mı? Veya şöyle de tercüme getiririz. Günah işlenmemesini dileseydi, ma halaka iblise. O zaman iblisi yaratmazdı. Yani gene e, baktığımız zaman arkadaşlar, yani yasallık fikrini açıklamaya çalışıyorum. O şeyi hissediyoruz. Bilmiyorum ben hissediyorum. Siz hissediyor musunuz? bunu sonra tartışırız. Tüm ben kavl-ul <mutezileti> şu görüşü şu görüşüne gelince iradatul qabih qabihadır. Yani ne demişlerdi? Kötü bir şeyi irade etmek kötüdür. Diyor ki al-qad bu bize göre. Yani bu bizim irademiz açısından söz konusu bir şey. Yani biz Kötüyü de irade ederiz, iyi de irade ederiz. Yani böyle bir şeydir. Yani buradan o anlaşılıyor. Ama bir misbet ilahiyat aleyhü feleysetkederik. Allah'ın iradesi misbet de böyle değildir. Yani bizim irademiz tercihe dayalı bir şeydir. Tercih etmeye. Yani iki şey arasındaki bir şeyi tercih etmek. Şey. İyi veya kötüyü tercih etmek. Kötüyü tercih ettiğimizde bu kötü olur. Ama Allah'ın iradesi diyor, tercih etme bizim gibi tercih etme şeklinde değil, yorum yapıyorum burada. Onun ki oyunun kurallarını belirleyen bir iradedir. Daha şey yani tamamen farklıdır. Demek istiyor, ben anladığı bu. Farklı görüşleriniz varsa onları da dinleriz arkadaşlar. Fa'inna <gülüyor> hu katta kun makrunatan bi hikmeti yani Allah'ın yani şu hikmetiyle eş zamanlı olarakurdu da taqdadihu nalike yani onu gerektiren ma yani şunu da bilmekle birlikte malikul umuri analillah yani bütün her şeyin sahibi Allah'tır. Yef alumai şau iladini yapar ve yahkum ma yani istediğine de hükmeder. Yani bu belirleyiciliği, yani amiyane tarbinde oyunun kurallarını belirleme anlamında bir şey. Yani yani bunun karşılığında iyi bir şey veya karşılığında kötü olan bir şeyi alma şeklindeki bir şey değil. İnsan iradesinde olduğu gibi tamamen varlığı ve varlığın işleyiş yasalarını belirleme şeklinde olduğunu anlatmaya çalışıyor burada yüz يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا Allah. Yani bu derinlemesinden ötürü, onun kurallarını koyan o. Bundan ötürü e, sorgulanmaz. وَهُمْ <gülüyor> Ama insanlar sorgulanır. Niye? Bunların iradesi, iyi ile kötü tercih etme itibariyledir. İyi tercih ettiği zaman ne olur? Allah, şey, insan iyi tercih ettiği zaman, arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Evet hocam. Ya bazen bir şeyler oluyor da ekranda o açıdan sordum. Ee, i̇yi tercih etmesi itibariyle mükafat alır, kötü tercih etmesi itibariyle itibari ceza alır. Bilmiyorum inşallah ifade edebilmişimdir. Evet diğer sayfaya geçiyorum. Ee, bugün inşallah bitireceğiz bu başlığı. Ve Hukiye anlatılır ki Ennel Gaziye, Gazi Abdül Abdel Cebbari El Hemedaniye yani kaderi ceppar meşhur biliyorsunuz. şu, el Mutezileti yani Mutezile'nin büyüklerinden bir tanesi دخل على صاحب Bu vezir yani devlet veziri. şu an tam hatırlamıyorum. Onu sahiplerini yani ona onu ima eden bir vezir var o. Sahip bin Abdad'ın yanına geldi. Mu'indehu onu Sahip bin Abdad'ın yanında vardı kim el Büyüğümüz diyor, Ebu İshaka el-İsferainiyyü. Ebu İshaka el-İsferaini vardı. Ahad-ı Ehl-i Sünneti, Ehl-i sünneti, büyüklerinden, büyük imanlarından bir tanesi. Felemmâ ra'al-üstâze kâle. Kadı Abdül Cebbar Üstad'ı görünce dedi ki, Sübhâne men anil fahşâri. Yani, kötülükten münezzeh olan Allah ne yücedir. Fakat ustaz aniden hemen üstad da şöyle: Subhanallah, manla yaqoosi mülkhihi illa ma Yani mülkünde, yani mülkünde onun dilediğinden başka şey gerçekleşmeyen nasıl ifade ederim? Allah'ın iradesi dileme söyle bir şeydir ki onun mülkünde, onun iradesi olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. İşte bu güç sahibi olan Allah her şeyden münezzehtir. Ne kadar yücedir. Dedi. Fekalel <gülüyor> Gazi Kadı Abdülcat Kadı dedi ki Eyeşâ Rabbuna en yâsiyen Yani Rabbimiz yani bir kulun filah işlemesini mi diliyor? diye sordu. Fekalel Üsterdu hatta dedi ki e ee, yasi Rabbena yani kulda Rabbimize zorla kötü şey günahkar olur. Rabbimize karşı zorlanabilir haçlıyor. Fakal al qadi Qada'u cepparda dedi ki şöyle sordu. Enayet yani, ne diyorsun görüşün nedir? In men'anil yani Allah beni benden hidayeti sakındığı zaman bana hidayet vermediği zaman. Fakat علي bir ridi ve benim için helak olmayı onun hükmettiği zaman. Ahsene liyye em esa yani bana iyi mi davranmış olur kötü mü davranmış olur. Fakat üstad üstad da dedi ki in men'ake eğer senden sakınıyorsa Dayettim. bu senin için olan fakat eser ve dolayısıyla e, sen e, kötülük yapmış olursun e, ver, dur bakalım ha, yani eğer senin için olan tamam yani muhtemelen imkan onu kastediyor yani sana imkan vermeyi yani sana imkan vermiyor bir teklif yaparsan. Yani bunu engelliyor anlamında. Bilmiyorum anlaşılıyor inşallah. Fakat mesela evet sana kötülük yapmış o Yani sana iman et diyor. Tamam mı? Ee, ama iman etme şeyini vermiyor. İmkanını vermiyor. Örneğin anladığımı söylüyor. O zaman evet Allah sana imkan vermemesi itibariyle kötülük etmiş. Ve mana menake mahvelun. E, kendisi için olanı şey yapmıyorsa yani e, ne diyelim e, işte Allah aynı zamanda kendisi içinde sınırlar koyuyor yani kendisinde olan bir şey işte oyunun kuralını belirleme anlamında bir şey e, bundan engelliyorsa fao yahdasu bir rahmeti Allah rahmetini dilediğine haskular Ben yaşar dilediğine askılar Çoğu hiç yani kadı bunu duyunca afallım bir şey söyleyemedi. Ve mucmelül kelami fi tahsilil tahsilil meram, yani burada meram ortaya konmak istenen şeyin elde edilmesi bağlamında sözün özü şudur: "An alhusne min af'ail ibadhi", yani kulların İyi fiiller, kullanılan fiillerden iyi olanı. Vu ve ma yakulu, متعلق المدح في الدنيا. Kul nedir? Dünyada övülen, dünyada övülme ile ilişkili olan ve mesûbeti fil Ukba. Yani Ukba'da da mükafatla ilişkili olan bir şeydir. Gıdâ ile ila yani Allah'ın rızasıyla gerçekleşiyor. Allah'ın yazdığı Kur'an budur iyi bir şey yapılıyorsa tamam Allah ne diyor bu övülür ve buna ahirette mükafatlar verilir ve iradeti ve kazaçi Allah iradesi ve kazasıyla gerçekleşir Ve al qabihu mina yani ve qabihu mina ifaali ibadet ise. O ve bizmeti neyi şarttır ee, yani bu kötü olan ise fil acil dünyada yerilen vel e, e, ukubetu e, e, pardon vel, vel ukubeti fil acil ahirette de cezalandırılan bir şeydir neyse bir rıdahi Allah'ın böyle bir şeydir rızası yoktur yani yazılan kural böyledir. Ama buna imkan vermesi itibariyle bir iradetihi ve kadayi. Allah'ın iradesi ve kazasıyla gerçekleşen bir şeydir. لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala'nın şu sözüne binaen söylüyoruz diyor. وَلَا يَرْضَ لِيْبَادِهِ kufra. Yani Allah kulları için, yani kulların inkarı tercih etmelerinden hoşnut olmaz f'el irade ve meşiyet ve takdir. Şimdi irade dediğimiz şey, meşiyet, takdir tetallaku bil kulli. Her şeyle ilişkili olan bir şeydir. Ve rıza ve yani ne diyor bu irade, meşiyet, takdir iyi, kötü ne varsa hepsini kapsar demek istiyor. Ve ve muhabbetu ve emru Allah'ın hoşnutluğu, sevmesi, emri la te'allequ illa bi husni. Yani bunlar ne ile ilişkilidir? Koyulan kural gereği bil de diyebiliriz. Eee de diyebiliriz. İyi olanla ilişkilidir. Tu'nal kabih min. Yani kötü fillerle ilişkili değildir. Ki hayse emaruv bil iman. Yani Allahu Teala insanlara imanı emrediyor. ma تَقَرُّرُّ۪ي ilmihi yani ilminde gerçekleşmekle birlikte yani ilmine göre gerçekleşmesiyle birlikte يَنَّهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ۪يۜ yani inkar, küfür üzere ölecekleri şeklinde ilminde olmakla birlikte bütün insanlara e, imanı emrediyor. Yani şimdi yani işte o belirleyici ilim, yani oyunun kuralları, yani varlık yasaları, yani bir kulun yani hem inkar edebileceği hem iman edebileceği bunlar Allah'ın ilmin içerisinde. Yani iman da etse veya inkar da etse e, ne yapmıyor? Allah'ın ilminde herhangi bir şey değişme e, on. Zaten kul tercihlerini yaptıkça da o zaten netleşiyor. Evet, yani bundan yani bu şekilde bir açıklamaya daha gitmemişler çünkü bir takım endişeler var. Ne duru endişe yani tam olarak ifade edemem. Sümme iğnem sonra bilki ann taate itaat etmek yani iyi amel işlemek bir <gülüyor> hesabı yani kulun gücü nispetinde olur. Kemal gail allah Teala. allah Teala'nın buyurduğu gibi la yukellifullahu nefsem illa mus'aha. Ayette geçtiği üzere Allah bir kimseyi ancak gücünün yeteceği şeyle yükümlü tutar. Gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü tutmaz. Ey kudrete yani gücüyle. ve kudretul abdill abdilleti yasiru biha ehlen ki bu kudret kulun kudreti de nedir? Kul buna ehil olur yani kul imkan bulur. Bir teklif taat. Yani taatla sorumlu tutulmaya ehil kılan kudret. Diye ki bu da nedir? Bak bu kudret selametül aleyt. Yani sağlıklı organlara sahip olmak. Yani böyle çalışan tutan el, gören göz, duyan kulak, e, bunu kastediyor. Elle tibha yüetli ma yejbu alehi. Yani bilmesi gerekeni yerine getirebilecek sağlıklı bir organ. Minel marifeti ve ibadet. Yani bilmesi gereken işte Allah'a tanınması, işte orapulumuk yapması şeklinde. Feli de bu neden, buna bilen bu nedenle ne? La yukellu sabbiyu ve mejnunu biliyman yani tabi sübyan yani küçük bebeler deriler imanla yükümlü değildirler. Niye? Bu selametül alet yoktur. Yani akıl dediğimiz şey yoktur. O güç yoktur. Olmadığı için bunlar mükellef değildir. وَلَا bir بِالْاِقْرَارِ بِالْلِسَنِ Mesela dilsiz bir adam dil ile beyan etme e, et, e, yani et, etmekle yükümlü tutulmaz. niye dil dili yok. Konuşan Ve Wa li'l-mariyidü'l-aajizü 'ani'l-qiyam bil-qiyam. Bir makam lisan yani ihsan anlamında isyani yerine getirme bağlamında işte çok aciz güçsüz bir hastanın kalkmakla işte kıyamla e, yükümlü tutulamaz. Niye gücü yok? Pekane Abu Cehil şimdi Ebu Cehil gayr-ı meslu bil-akli yani Ebu Cehil e, akılsız değil ki yani e, aklı olmayan birisi değil ki sorumlu tutulmaz. Ama yani yukarıda saydıkları nedir? E, aklı, akli selahiyetleri yok. Dolayısıyla sorumlu tutulmuyor. Ama Ebu Cehil öyle değil. Velem yekullehum en yakula, onun şöyle demesi olmaz, mümkün değil. La akdiru alla an usattika wa Yani benim işte inanmaya e, tasdik etmeye gücüm yok diyemez. Niye? Çünkü aklı var. Aklını kullanıyor. Ama çocuk aklı yok onu kullanabilecek, diyebilecek. O kadar müminus sahihhu attariku salati. Yani namazı terk etmiş bir mü'min. Tamam Doğru bir mü'min. Neyse lehu en yekule. Şöyle diyemez. La akdiru en usalliye. Yani namaz kılmaya gücüm yok diyemez. Velhasuli. Yani özü itibariyle ennel abdel neyse lehu en ya'tedira ve yeteallega bil gada'i vel kaderi. Yani bir kul için tamam mı? met alet olan yani sağlıklı e, organları aklı başında aklı başı yerinde olan bir kimse e, yani şey değildir mazur değildir yani işte böyle kazaya kaderere yükleyip ya ne yapalım bizim yapacak bir şeyimiz gücümüz yoktu deme gibi bir durumu yok ve fihi iskanu meşhur bu bağlamda meşhur bir problematik vardır. ve kennahu fi tefsiril kavli taala yani Allahu Teala'nın şu ayetini tefsir ederken açıklamıştık diyor. İnnellezine kafarû sevâun aleyhim e anzertehum em lem tunzirû la yu'minûn. Yani şimdi o kâfirleri uyarsan da uyarmasan da Birdir, yani onlar iman etmezler. Hayf-i Duzile Tehazil Ayetu Fî Kavlu Yani bu ayet şu grup hakkında An-numallahu minum en-num la Yani iman etmeyeceklerini bildiği bir topluluk hakkında. Bu ve şu işken buradaki problemin yönü dahil ve açıktır diyor. Hayf-i emar bil imani. Onlara iman emrediyor. Ma't-takarru bihi Yer nöhum yamutun al kufar. Yani yani onların inkarcılık üzere ölecekleri şeklinde ilminin olmasıyla gerçekleşmesiyle birlikte on beraber onları imanı emretiyor. Nasıl açıklayacağız? Ver cevap. Bunun cevabı şudur. Ben ne imana um onların imadı. Kaf leysem muhallenlidetti. Yani öz itibariyle Allah'ın verdiği imkan itibariyle imkansız değildir belli yani yani dışarıdan başka bir nedenden dolayı böyle olmuştur. Hayatü Tealağa ilmullahi bir yani Allah'ın bilgisinde bu imanın yokluğu şeklinde bir şeyden ötürü böyle olmuştur yoksa öz itibariyle onlar için imkansız değildir. Kafüfi ademi imanı yani onlarda imanın yokluğu nedeniyle asûne min veçin. Bir açıdan günahkar olur. Ve tayûne min veçin. Yani bir yönden de muti bir kul olurlar. Ve lealli hadir mâna. Yani bu anlam Mustafa Dünmin Tavvi'i Teala allah Teala'nın şu sözünden çıkarılmıştır. Muhtemelen diyor. Ve lehu esleme men fissemâvâti vel ardu taw'an ve kerhân yani yer yerdeki ve gökte gökteki her şey Allah'a ister. Böyle e, ne diyelim? E, şimdi kendini biliyoruz nasıl Türkçeleştirelim. Yani ya isteyerek ve istemeyerek her i̇stemez şey... istemez hocam. Evet, isteyerek ve istemeyerek. Bu eğer. Yani in a arada rabbul ibad yani kullarının labbin ne bilirse yani kullarının ne şeye boyun eğer. Yani muhtemelen yine burada bu yasalar oluyor. Buna göre e, yani herkes bu yasalar çerçevesinde var olmak. Yani bu yasaların dışında var olan olacak diyen olamaz böyle bir imkan yok diyor. Evet bağladı yerdeki vasrül kaderi mahfiyun insanî yani kaderin sırrı insana dünyada gizlidir. Meriflük yani ayette de aslında gizli. yani bunun sırrı insan hiçbir şekilde açılacak. sen bu düzeni derin derin düşün. Gaylullah Teala Allahu Teala buyurmuştur ki eee yani Allah'ın apaçık bir delili vardır, kime? insanlara karşı. Yani eğer Allah dileseydi, hakikaten yasafi, tam net bir şekilde çıkıyor. Yani hepsini, dileseydi hepsini ne yapardı? Hidayete ulaştırırdı. Yani yasaları bu şekilde koyardı. Sonuç itibariyle hasılı kelam ennel istitaate yani bir fiili yapabilecek güç sıfatun yehluguha allahu inde ittisabil fiili yani Allah'ın işte kulda yarattığı bir sıfattır. Ne zaman? O fiil gerçekleştirildiği zaman, kul tarafından kesbedildiği zaman ne zaman bade selametil esbab belâlal? Önce ne var? Selametil esbab belâlal. Bu birinci istikamet. Yani bu e, akıl sağlığının yerinde olması, sağlıklı organlar. Bundan sonra kul bir fiili yaparken işte Allah, yani o yaptığı kudret, tam? O kul kul fiili yaparken o fiili yapabilecek kudreti e, yaratmas, yarattığı kudrettir Allah. فَإِمْ قَسَدَ الْعَبْدُ فِيلَ الْخَيْرِ kul hayır iyi bir şeyi yapmaya yöneldiğinde خَلَقَ اللّٰهُ Kudrete قُدْرَةَ فِيلَ الْخَيْرِ ne yaratır? E, iyilik fiilinin kudretini, gücünü kulda yaratır. Tamam, bu ikinci istitaat yani her bir fiilin istitaatı araz olarak değerlendirir arkadaşlar. Yani her bir fiilin ayrı bir şeyi var. وَإِنْ قَسَدَ الْعَبْدُ فِيلَ الشَّرِّ شَائِدْ قُولُ Kötü bir şeyi, kötü bir fiile yöneldiği zaman خَلَقَ اللّٰهُ قُدْرَةَ فِيلِ Allah kulda o kötülük fiilinin kudretini yaratır. فَكَانَ الْعَبْدُ هُوَ الْمُضِيعُ وَيَا مُضَيِّعُ لِكُدْرَةِ فِيلِ خَيْرٍ Kul kötü fiili yapmayı tercih etmekte birlikte hangi kudreti kaybeder? iyilik yapmak kudreti kaybeder. Kötü yapmayı tercih ettiğinde yiilik yapamaz. Fayistahik bu dama walikab itibarla yerilmeye ve cezaya hak kazanmış. Valide <gülüyor> bu nedenle dama Allahül kafirine Allah kafirleri zembe der, yerer. Kulak vermeye güç yetiremez. Şimdi niye? Tercihi kötüden yaratıyor. Ya kötü yapacaksın ya iyi. Kötüyü tercih ettiğiniz zaman Allah kulak vermemiş olur. Diyor. la yeksudune istima'i kelamir Resulü. Yani ne demek? Allah'ın elçisinin sözünü dinlemeyi kastetmediler. Buna yönelmediler. Ala yani böyle düşünme üzerine bana hakki hakkı talep etme şeklinde hatta sonuçta ne oldu yani bu veya bu kötü bir fiil bildiler ve onu yaptı. Bel yestemiun ala vacit yani inkarcılık yönüne kulak verdiler kat yavo lufu istedagat ala selamet esbabı ve A'lâti ve'l-cevârihi kemâ fi kavîta'l. Şimdi istitaat lafını kullanıyoruz hep söz. Yani selâmâdîn-estâf-vel âlâti yani sağlıklı olanlar. Yani buradaki hareket noktamız şu ayet-i kerime. Men istatâ aleyhse bîlâ. Yani hacla ilgili, haç marizesi ilgili. E kim işte bir yol bulursa yani bir yol bulmaya güç getirirse. وَسِحَةُتْ تَكْلِفِ اتَّعْتَمِدُ bu اِسْتِطَعَةٍ Yani teklif, kula işte yükümlülük verilmesi bu istitaata binalı Yani hangisi? <gülüyor> o ikinci istitaat değil, yani her bir fiil birlikte yaratılan istitaat değil. O nedir? Sağlıklı organlar, ak e akıl sağlığı şeklinde dediğimiz ilk istitaata dayanır ki elletiye bu da nedir? Selametü'l-esbab ve'l-alat şeklindeki istitaattır. La'l-istitaate bil manal o ilk birinci söylediğimiz her bir fiille yaratılan araz şeklindeki istitaat değildir. Tam bunu da düşün. Derinlerin düşündüğü. Ma ennel kudrat salihah e tun bi'd-tin yani bunu şun, şunla birlikte söylüyoruz diyor. Şuna dayanarak işte bir kudret, bir işte istihat iki zıt yapabilir. Ebu Hanifi'ye göre. Hatta ki öyle ki ennel kudretin masrufete iler kufri yani inkar inkarı yapmaya harcanan kudret diye bir aynı ha. Aynı şu kudret ki tasarrufu ile imani yani imana harcan aynı şeydir. Yani bu kudret iman da edebilir, inkar da edebilir. La <gülüyor> ihtilaf illa fi't-taalluq. Taalluqu itibarıyla değişiklik vardır. İlişkili olduğu şey. Yani bu kudret hayra yöneliyorsa ne oluyor iman oluyor. Şerre yöneliyorsa ne oluyor? İmkar oluyor. Yani hep şeyi veriyor. Secde örneğini veriyor. Secde aynı fikir. Şey. Yani puta da yapsan, Allah'a da yapsan bu secde aynı fikir. Şey. E puta yaptığın zaman şer oluyor. E, i̇mkar oluyor. Allah'a yaptığın zaman ne oluyor? İman. Ve huve la yücibul ihtilafe fî nefsil kuddet. Yani bu Kudretin bizati kendisindeki bir ihtilaf değil. Yönü itibari. Yönelmesi itibariyle kullanıldığı yol itibariyle yani farklı yollarda kullanılabilir denmiştir. Fel kâfiru dolayısıyla kâfir kadirü alim imani eee mükellef yani sorumlu tutulduğu imana güç sahibidir kafir. İlimler burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sarrafa kudretahu iler fakat adam bu kudretini neye kullanıyor? inkarcılara kullanıyor. Onu tercih edin. Metni indirebilir misin? Evet, indireyim. وَا بَيَّعَ بِخْتِيَارِهِ صَرْفَهَا sarfa لُلْ اِلْ iman Yani bu imana sarf edip kullanıp tercihini bu şekilde ortaya koymayı bu şekilde kaybediyor. Yani kötülüğü tercih etmesiyle, kötülü tercih edilme, iyiliği kaybetmiş oluyor mestihakkat damma ve alikabe min hada'l bab. Bu açıdan e, yerilmeye ve cezaya hak kazı. Ve amma ma yamtani bi'l gayri. Yani bizati kısmını söyledi şimdi bi'l gayr yani bu e, özünden başka bir nedenle imkansız olana hale gelecek. Bina ala enallahi teala ve yani Allah Teala il hilafı yani Allah'ın eee hilafı oluyor. E, bunun Allah Teala'nın hilafına bilmesi bağlamına gelince, Bu bil gayl olarak ifade edilir. Ev <gülüyor> erade hilafahu yani onun eee hilafına irade etmesi. İşte ke iman ile kafiri, işte kafirin imanı ve taatil asi stil i̇şte günahkarın itadı gibi falan za fi bu bağlama gelince diyor falan za fi teklifi taklifi yani bu konuda bir tartışma yok diyor yani teklifin gerçekleşmesi bununla bu kudretle teklifin gerçekleşmesi bağlamında bir tartışma yok likauni <gülüyor> maktulan yani kulun kendisine bakaraktan yükümlü tutulduğu maktur, yani kudretin sonucunda ortaya çıkan şeyin olması bakımında. fe ise <tölyse> teklifu bir <bihi> teklifen, bu teklif şöyle bir teklif değildir. bima leyse fî vus'il beşeri nadaren iledeti özü itibariyle bakıldığında, yani kulun kudretinin dışında olan bir şeyle sorumlu tutulma değildir. Umman kale şimdi burada çok ince bir nokta diyor. Burada insan çok rahat savunabilir diyor. Şimdi onun örneğini verecek. Umman kale yani şöyle diyen bir kimse innehu teklifun ayet gibi dediğiniz gibi değil efendim. Bima lesefil usri yani insanın kudretinde olmayan bir hükümdür, sorumluluktur derseniz diyen bir adam. Fakat onaya Fakat nazara bi yani Allah-u Teala'nın e, yani e, ilminin ve iradesinin hilafına olan ilişki neyse o ilişki yani o ilişkiye bakaraktan bunu söylüyor. Yani özüne değil e, işte gayriyetinden olan bir çerçeveye yani şimdi tam kelimelerde bulamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın ancak bu kadar ifade ediyorum. E, yani, e, yani olayın özüne değil gayriyetine odaklanarak böyle bir şey söylüyor. E, ve bil cümleti ee, yani bütünüyle لَوْ لَمْ يُكَلِّفْ لَمْ لَمْ يُكَلَّفْ اَنْ yani eğer kul veya e, malum sırada da okuyabiliriz yani eğer Allah kulu bununla mükellef kılmasaydı لَمْ يَكُلْ تَارِكَ الْمَمُورِي emredilen şeyi terk eden kimse asiyen günahkar olarak isimlendirilmez. Bak oraya gireyim. Biraz önce şey. Yani Allah'ın iradesiyle insan iradesi arasındaki farka açıklamıştı ya. Tekrar hatırlayalım. İnsanın iradesi nasıldır? Yani belirlenmiş bir skalada e, iyi ve kötüyü tercih etmeye bir iradedir. Ama Allah'ın iradesi nedir? İyinin ve kötünün tercih edilmesini sağlayan o düzeni kuran bir iradedir. Aradaki farklı demek istiyor. Yani. Şimdi adam, yani bizim görüşümüze karşı çıkan kulu kulağa nispetle bakarak böyle bir şey söylüyor ve yanılıyor demek istiyor. Yani bu ayrımı e, görmek gerekir diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman e, yani Allah böyle bir şey koyuyor. Yani Ilmi de e, bu şekilde, yani bu e, ne diyelim kulun tercihini e, belirleyen bir şey değil, e, belirleyen bir e, ilim değil, anlatabildim mi? Böyle bir e, çerçeve. Eğer işte Allah kulu bununla mükellef kılmasaydı o zaman e, emredilenin terk eden bir adam günahkar olarak isimlendirilmezdi. Bu neyi gösteriyor? Onda bir tercih, irade gücünün olduğunu gösteriyor. Falize udde mis iman kafir ve taadil Bu itibarla, ee, yani bu itibarla dediği işte o yasalar bağlamında, yani kafirin iman etmesi, tamam? Kafirlik, tabiatının iman etmesi diyelim, öyle diyoruz veya günahkarlığın günahkarlık tabiatının işte günahkarın İtaat etmesi nikabil muhal. Ne cinsindendir? Imkansız cinsidir. Bina ala ilmi. Yani o ilmi olan il ve iladeti bir Yani ilmin, ilmin, ilmin ilmiyle ilişkili. Yani onun kılıfına olan ilmi ve iladesiyle olan ilişkisine bina bu böyledir diyor. وَهُوَ عِنْدَنَا Bize göre مِنْ قَبِيلِ مَا لَا يُطَابُوا بِنَاً عَلَى سِحْهَدِ فَعَلُّقِ الْقُدْدِ الْحَادِثِتِ Yani burada işte güç yetirilemeyen işte nedir o? İşte hadis kuddetin ilişkisinin e, sıhhatli olmasına bina. onun özünde. وَلَمْ يُوْجَدْ akibahu. Onun e, akabinde olmayan bir şey. Neyse, ve hada niza'u nafsi bu ya bu e, ne diyelim? Eee gramatik bir tartışmadır diyor. İnde erbabittahkik yani muhakkik alimler arasında bu nafsi bir tartışmadır. E, çok da şey değil diyor yani. Vallahu veli't-tafiku başarıya ulaştıran Allah'tır. Evet sizi biraz yordum ama son e, bir, iki, üç paragraf onu da okuyup bitirelim arkadaşlar başla gelelim diyorum tüm ilam bil ki ene maratba ma leşer fi beşeri ityanu thalas yani kulun e, kulun beşerin yedi kudretinde bulunmaya şeylerin mertebesi üçtür kulun gücü dahilinde olmayan bunun kudreti daimine söylenmeyecek şey, üç mertebedir. Aksaha, bunun en e, ne diyelim, e, ya en üstteki, ya en üst derecede olanı, aksa o anlamda, en uzak anlamda değildir. En yemten ya bi nefsime fuhumihi yani, özü itibariyle imkansız olan. Tamam ee, Özü itibariyle imkansız olan. Kejman zıtlayın. İşte iki zıttı bir, bir araya getirmek gibi. İşte yaşla kuruyu bir araya getirmek. Kalbil yani eşyanın hakikatini değiştirmek yani aynı Allah, Allah bir işte farklı bir gerçeklik koymak ve yerdemil kaddimi yani kaddim olanı yok etmek. Gibi. Bunlar imkansız yani bunun kudretine oynayan şey. En üst derece derecede olanı budur. Ve haza la yadkhulu tahtul kudretul kadime fadhlan an Yani Allah'ın koyduğu kurallara bakacak olursak yani bırakın şeyi hadis kudret yapması. Yani kadim kudret bağlamında da değerlendirilmez. Yani Allah'ın koyduğu yasaya aykırı bir şey olmaz. Ve bunun orta orta derecesinde olan şey ise اَلَّا تَتَعَلَّهُ بِهَا الْقُدْرَةُ الْحَادِثَةُ asla yani öz itibariyle hadis kudretle ilişkili olmuyor Yani yani buradaki ilişki arkadaşlar belirleyen bir ilişki. Güç veren bir ilişki. Anlatabildim mi? Yani pasif bir ilişki değil. Yani ta ta taalluk kavramı çok geniş bir kavram. Böyle bir şey var. En azından bunu söyleyebilirim. Ne gibi ke halgı'l Cisimleri yarattır Kul bunları ne olmaz? yapamaz, yapamaz. Âdetü ke hamlil cebel. Mesela şöyle bir adet, bir kural konması gibi işte. Dağın taşınması gibi. Ve suudi ile semai. Göğe yükselmek. Yani hiçbir uçak yok, hiçbir araç olmasının yükselmesi gibi ve adnaha ya bunun en alt derecesinde olan ise yani tenya imkansız olması li taalluku innihi bi subhanahu ve iradetihi bi admihi yani Allahu Teala'nın iradesi ve ilmiyle ilişkili olan nasıl ilişkili olan yani o yani onun vuku imkansız yani olmayacağı şeklinde Allah'ın ilminde ve iradesinde olan şey. Tamam yani varlık sahasına çıkmamış imkansız. Yani Allah'ın bilgisinde ve iradesinde de bu varlık sahasına çıkmayacak şekilde e, yazılmış. Bu fi cevaz teklifi bir mertebe-i sâliseti Yani bu üçüncü mertebede teklifin imkanı bu konu biraz şey ne diyelim netamel gibi konu diyor ee, burada herhangi bir şey söylemek mümkün değil diyor. Valla nizâfi adamın vukûi yani vukû vukûun yokluğu yani vukâ gelmesin yokluğu noktasında bu konuda bir tartışma yok diyor. Bu caviz saniyeti yani ikincisinde e, farklı. Muhtelafun fîhî, yani bu ikincisin, yani muhtemelen şeyi kastetiyor, ee, yok şeyi kastetiyor. Neyse, ikincisinde bu e, tartışmalı e, bir konu diyor. وَلَا خِلَارُ فِي عَدَمْ Bunun olmayacağında şey yok ama, e, ne diyelim, olmayacağı noktasında bir ihtilaf yok ama, bunun imkanı noktasında işte muhtemelen bu dağın yüklenmesi falan ona benzer şeyler olsa gerek. Bunu kastediyorsa gerek. Ee, yani bunun olmayacağı noktasında tartışma yok ama imkanı noktasında bir tartışma var. Ve buku salis ettiği muttefegun aleyhi padlanan cevaziha. Yani imkanı bir tarafa bunun vuku, vuku bulabileceği noktasında bir ittifak vardır diye ifade ediyor